16 Temmuz İstanbul. Evet arkadaşlar bakıyorsunuz sağ tarafta e, askerler ateş ediyor. E, halkın üzerine, vatandaşların üzerine. Şu anda vatandaşlardan bazıları yere yatmış durumda. Bazıları ayakta. Bakın sağ tarafta acayip bir şekilde ateş ediyorlar. Bakın burada cübbeli bir amcamız gayet sakin bir şekilde yürüyor. Sanki kurşunların onun üzerine e, isabet etmeyeceğinden eminmiş gibi. Rahat rahat yürüyor. Bakın herkes bir telaş içinde. Herkes bazıları yerlere yatıyor. Ama bu amcamız... Sakin bir şekilde yürüyor. Bakın şu anda görüntü de yok. Birden görüntüye çıkıyor. Bakın arkadaşlar. Bakın millet yerde yatıyor. Sakin sakin yürüyor. Yani bu amcamız nereden geliyor bir anda. Yani bu haberlere de çıktı. Yani gerçekten çok ilginç. Bakın burada iki kişi orada duruyor. Birden arkalarından çıkıyor yani. isterseniz görüntüyü geri alın bir daha bakın. Bakın birden çıkıyor ya. Yani bu kişinin de şey Süleyman Kanustri Hazretleri olduğu söyleniyor.